بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديان إلى الحق Allah'ım bugünün bereketlerinden nasibimi bol et, hayırlarına ulaşma yolunu kolaylaştır. iyi amellerin kabulünden beni mahrum bırakma, ey apaçık hakka hidayet eden. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının 19. gününde duasında Allah'tan ibadetin ve bereketin hazzını ve tadını almasını istiyoruz. Yani biz bazen ibadet ediyoruz, bazen hayır işler yapıyoruz ama tadını alamıyoruz. Namaz kılıyoruz ama namaz kılmaktan tad almıyoruz. Oruç tutuyoruz ama orucun tadını alamıyoruz. O helavetini o şirinliğini alamıyoruz. Bugün Allah'tan istiyoruz ki bu tadı ve bu hazzı ve bu helaveti ve şirinliği daha çok hissedelim. Daha çok tadalım. Vefver yani çoğalt. Yani Allah'ım bu ayın bereketinin ve helavetinin ve şirinliğini tatmağı bana çoğalt. Bazı insanlar birinci olarak bu ayda hangi işleri yapalım ki onda tad var, onda haz var, onda bir helavet ve şirinlik var. Önce onu söyleyelim. Sonra da o sebepler, o nedenler ki insan o hayır işten tad alamıyor onu söyleyelim. Birinci olarak insan bu ayda ibadet, yani ibadet bu manadaki genel olarak, yani Ramazan'ın ibadetlerini yerine getirmek bir nevi berekettir. Ve bu ibadetin tadını almak çok büyük bir şeydir. Ya ikinci mesele bu ayda infak etmek, hayır yani elinden bir insana yardım etmek maddi ve manevi bir berekettir. Bunun bir tadı var. İnsan eliyle birisine bağışta bulunduğu zaman o tadı, o helaveti, o şirinliği alması çok önemlidir. Veya mesela Kur'an okumak bu, bu ayda Kur'an okumanın bir helaveti var. Bir hazzı var. İnsan okuduğu zaman tad alıyor. Veya mesela bu Ramazan'da iftar vermek. Bir tadı var, bir helaveti var, bir şirinliği var. Önce biz Allah'tan istiyoruz ki bu ayda bu emellerin şirinliğini, helavetini ve o güzelliğini tattırsın bizim için. Bu bir mesele. Bir mesele budur ki mesela bir birisini de ekleyeyim. Mesela yetime sahip çıkmak. Yani insan her zaman yetime sahip çıkacak. Ama Ramazan ayında daha çok fazileti var. Hz. Ali Aleyhisselam buyurur ki "Efzalul bir birul eytam." Yani en büyük faziletli iyilik, güzel iş Yetimine, yetime sahip çıkmaktır Yetime iyilik yapmaktır Bu iyiliğin Yani sen bir zaman yetime iyilik yapıyorsun Bir zaman da bu iyiliğin O kadar helaveti Şirinliği var ki Onu sen tadıyorsun Sen bu emeli yerine getirden getirdiğinde Kendi içinden bir Helavet ve şirinlik Güzellik hissediyorsun Mutluluk hissediyorsun Allah'tan istiyoruz ki bu ayda Buların şirinliğini bize tattırsın ama bir mesele de var. İnsan bu halaveti, bu şirinliği bazen tadamıyor, hissedemiyor. Niye? Çünkü Allah'ın, Allah için yapılmayan emelde şirinlik kalmaz. Allah yapılan emellere, Allah'a halis ve Allah için yapılan emellerde bir şirinlik ve güzellik karar vermiş. Sen eğer Allah için yaparsan. O şirinliği, o helaveti tadarsan inşallah. Ramazan ayında çalışalım ki Allah için emeller yerine getirelim ve Allah'tan da isteyelim onların şirinliğini ve helavetini bizlere tattırsın inşaallah. Assalamu alaikum.